Merhaba arkadaşlar bugün Sizlerle Size bir özellik göstereceğim Antenodon Nereden Hatta Yanlış gidiyor Böyle bir Şey var Özelliği Bunlar oyunu Oyunu göstermiyor Oyunun şeylerini Silahlı türlü şeylerini gösteriyor Gördüğünüz gibi Konfile Nasıl yapıldığını da birazdan göstereceğim Bakın özellikler. B Büyaldı olsa. Büyaldı olsa göz at. Sonra Ve eğer dosya, Sonra şurada XN Videos de gördüğünüz gibi böyle. Bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.